Örtün üstüme örtün selin karanlıkları verse gövdem taşlara boydan boya Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir kuyuya Ölse kaldırımların kara sevdala eşi